okudan herkese Merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte ülkemizde son dönemde satışa sunulan iki popüler modelin kamerasını beraber birlikte karşılaştırmış olacağız bakalım hangi telefonun kamerası bizler için daha iyi performans sunuyor buna birlikte karar vereceğiz perfect, perfect. Arkadaşlar bugünkü konuklarım sizin de gördüğünüz gibi Redmi Note 12 ve Galaxy A34 modeli. Öncelikle şunu belirteyim bu iki cihazın fiyatları birbirine çok yakın arkadaşlar. Yani iki telefonu da piyasada 8500 lira ile 10.000 lira arasında değişen fiyatlarda bulabiliyorsunuz. Yani iki telefonun fiyatının Hemen hemen aynı olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bu bir kamera karşılaştırması olacağı için yonga setlerine vesaire çok fazla değinmeyeceğim. Direkt olarak kameraya geçmek istiyorum. Her iki telefonla da arkadaşlar aynı açıdan fotoğraflar çekeceğiz. Hem yüksek ışıkta hem düşük işte yani gece fotoğrafları çekmiş olacağız ve sonuç olarak kararı sizler vereceksiniz ve bu kararın ne olduğunu da yorumlarda mutlaka bizlerle paylaşın. Diğer kullanıcılar da en azından sizin görüşlerinizden yararlanmış olsunlar. Öncelikli olarak arkadaşlar iki telefonda da nasıl bir kamera kurulumu var bundan bahsedeceğim sizlere. Daha sonra ise iki cihazda aynı anda çektiğimiz video ve fotoğraflara göz atmaya başlayacağız. Sonrasında ise tabii ki sıra önceki kameralara gelecek. Dilerseniz şimdi bir kamera özelliklerine değinelim. İki telefonda da arkadaşlar f1.8 diyafram aralığına sahip 48 megapiksellik bir kamera yer alıyor. Yine iki cihazda da f2.2 diyafram aralığına sahip 8 megapiksellik ultra geniş açı kamerası mevcut. Burada ayrıldıkları tek nokta arkadaşlar Samsung'da 5 megapiksellik bir Makro kamerasının yer alması ve Redmi Note 12'de ise 2 megapiksellik bir makro kamerasının yer alması. Gördüğünüz gibi kamera değerleri birbirine çok yakın. Peki gerçekte bu iki cihazın çektikleri fotoğraflarda kalite olarak birbirine yakın mı? Bunu birazdan göreceğiz. Şunu söylemek istiyorum. Samsung'un A34 modelinde sıklıkla üzerine gittiği bir özellik vardı nightografi diye. Yani gece fotoğraflarını çok daha iyi çektiğine dair bir iddiası vardı Samsung'un. Bu... Çekimlerde ikisiyle aynı anda aynı kareyi gece moduyla çektiğimizde Samsung'un ne kadar haklı olduğunu da görmüş olacağız eğer haklıysa. Şimdi dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım arkadaşlar ve iki telefonla da en yüksek kamera çözünürlüklerini kullanarak aynı karelerden fotoğraflar çekelim. Bakalım hangisi daha iyi. Şimdi iki telefonumuzun da arka kamera tarafında karşılaştırmasını yapıyoruz. Samsung Galaxy A34 5G modelinin Mikrofondan duyuyorsunuz beni. Etrafımız biraz gürültülü ve daha hızlı ve akıcı bir video performansını şu anlık benim gözlemim kadarıyla A34 5G'de olduğunu söyleyebiliriz. Dilerseniz mikrofon tarafında bir de Redmi Note 12'ye geçelim. Evet şu anda da Redmi Note 12'nin mikrofondan duyuyorsunuz beni. Redmi Note 12'nin ekranına baktığımda ise biraz ekranın kastığını görüyorum. Tabii ki videoyu izlerken yine değerlendireceğiz ama sanki bir kare kare ilerleme söz konusu. Işıklar tarafında da Galaxy A34 5G modelinin biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki yapay zekada işledikten sonra belki de Redmi Note 12 daha önde olacaktır. Sizce hangisi daha başarılı yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Evet arkadaşlar iki telefonumuzun da ön kamera testini şu anda sizlere gösteriyorum. Mikrofon tarafında ise şu anda beni Samsung Galaxy A34 5G modelinden duyuyorsunuz. Etrafımızda gürültü var şöyle ters ışıkta da size göstereyim. Yani gürültülü bir ortamdayız. Eğer sesimi net bir şekilde duyuyorsanız Galaxy A34 5G modelinin gayet iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Şimdi ise Redmi Note 12 modeline geçtik. Bu arada Galaxy A34 4K 30 kare çekim yapıyorken Redmi Note 12 modeli 1080p 30 kare çekim yapabiliyor. Biraz daha yakın aldığını söyleyebiliriz Redmi Note 12'nin. Aynı zamanda mikrofon performans da bu şekilde. Peki siz iki telefonun da ön kamera performansını nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında bizlere belirtmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki telefonun arasında hani aman aman bir fark yok ama tabii ki birisi daha iyi birisi daha kötüdür. Bunun kararını size bırakıyoruz. Şu var tabii ki bazı fotoğraflarda mesela kendi açımdan söylüyorum Redmi Note 12 daha iyiydi. Bazı fotoğraflarda a 34ün performansı daha çok hoşuma gitti. Burada yorum sizin hangisi daha iyi fotoğraf çekliyor sizce bir telefon kamerası için alınacaksa ve bütçe 10.000 TL civarındaysa tercih bu iki telefondan hangisi olmalı yorumlarda bizlerle paylaşırsanız seviniriz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.